Efendim satır arasından herkese merhabalar. İnsan hayatının yaşadığı şu kısacık ömüre olur olmaz her şeyi yerli yerinde yapabilme becerisi için verdiği mücadelede Batı felsefesinin üretmiş olduğu her nevi araçların amaçlarla yer değiştirmeye başladığı bir alanda. Kozmopolitizmden bahsediyor oluşumuzun temel sebebi hem çok eski tarihlere dayanan dünya vatandaşı olma duygusunu beyan ederken hem de insanlığın yaşamış olduğu bu büyük adaletsizlik süreci içerisinde yeni bir adalet kavramı getirebilmek adına globalizme ek olarak bir de kozmopolitizmin varlığını iyi anlamamız gerekiyor. Kozmopolitizmi anlatırken bizler bunun dünya çapında sadece bir dünya vatandaşlığı kurgusu olmadığını Aynı zamanda bu kurgunun ta evlerimizin içine kadar gitmesi planlanmış ve planlanabilecek her türlü değişik düşünce biçimlerinden biri olduğunu göreceğiz. Dünya vatandaşı olabilmek mümkün mü, değil mi? Kozmopolitizm bugün başlamış olan bir serüven mi? Yoksa geçmişten beri var olan bir alt düşüncenin bugün farklı fonksiyonlarla karşımıza geliş aşaması mı? Gelin. Hep beraber Batı felsefesinin bu sokağında gezmeye başlayalım bakalım. Kozmopolitizm bize aslında ne söylemek istiyor? Bugün elbette yaşanan süreçten bahsedeceğiz. Ama bugüne gelene kadar öyle geçmiş tarihlerde söylenmemiş bir söylence değil bu dünya vatandaşlığı. Kozmopolitizmden bahis açıldığında bu konuda aklımıza ilk elmayı düşüren adam Sinoplu filozof diye anılmaya devam eden Diyojen, ben bir dünya vatandaşıyım diyerek Yunan felsefesinde fakirlerin umudu olan adam olarak anılmış. Mutluluğu ve bağımsızlığı ana merkeze almış olan Diyojen'in diğer fikirleri değil ama kozmopolitizmle olan yakın ilişkisini anlamak gerekiyor. Çünkü... Bağımsız olmakla sadece mutlu olabileceğine inanmış olan Dioje'nin en önemli argümanı mutluluğu destekleyebilmek için aile kavramına sıra geldiğinde durumun pek de böyle olamayacağını anlıyoruz. Yani kafaya düşen elmanın içinden bir kurt sıyrılabiliyor. Aile doğaya aykırıdır zira kadınlar ve erkekler tek bir eşe bağlı kalmakta zorunda değillerdir. Herkes istediği gibi yaşayabilmelidir, dünyalıyız nasıl olsa, geldi göçüyoruz derken ne elmanın içindeki kurdu görebilir olduk ne de o başımıza düşmesi gereken elma başımıza düştüğünde bize bir fikir arz ediyor oldu. Diyoje'nin bahsettiği bu fikir en başta fakirlerin umudu olsa da ilerleyen süreçte bir değişime vesile olacak. Ve batı dünyasındaki okulların kurgusunda bile önemli bir yapıyı tetikleyecekti. Bu tetikleye giderken ben bir dünya vatandaşıyım gibi kulağa hoş gelen bir söylemin daha ilerleyen süreçte neye vesile olduğunu anlamamız lazım ki bugün size anlatacaklarımızın sizin hayatınızda bir karşılığı oluversin. Gelin bakalım Diyojen'den sonra bu söylem ne hale dönüşmüş. Efendim aradan geçen yıllar Erasmus dönemine denk geldiğinde bu devletler yapay ayrılıklar meydana getirdi, yapay ayrılıklar yarattı diyen Erasmus'un fikrinin bir başka temelini oluşturmuş. Erasmus bununla kalmıyor. Artık dünya vatandaşlığının ahlaki bir fonksiyonu olması gerektiğini iddia ediyor ki bu iddiasını destekleyecek en önemli argüman olarak Humanizmin babası oluveriyor. Peki bu humanizm dünya vatandaşlığı üzerine kurgulanırken insanlığın ihtiyaç duyduğu asli vazife olan yaşam biçiminin sebebi ise eğer bu sebebi iman tahtasından alıp bilgelik usulüne barındırma gayreti neye mi sebep oluyor? Erasmus'un şu cümlesi Erasmus'un eğitim hayatındaki bugün dahi bir marka olmasına belki de vesile olmuştur. Gerçek bilgelik deliliktir diyor Erasmus. Kendini bilge sanmak gerçek deliliktir. Garip olan bir şey var. Bir şeyin gerçek olduğunu sanma işine ihtimal kucağına bırakarak o sanmakla sanmamak arasındaki geçişi Ehli hikmeti yok saymak üzerine bilgiyi her şeyden üstün tutabilme çabası. Dolayısıyla bilgi sahibi olan insanın hakikaten insan olarak kabul etme gerekliliğini beyan eden Erasmus, bu gerekliliğinin altını ise Avrupa Birliği'nin bugün görmüş olduğunuz halinin temelini atmak için yazdığı ilk dönem yazıtlarıyla anlıyoruz. İnsani olmanın arayışı için, Hristiyanlığı bir ve beraber tutmanın ehemmiyetinden de bahseden Erasmus Hristiyanlığın içerisindeki bilgilikten çok Avrupa insanının bilgi ile beraber önce Hristiyanlık içerisindeki ana değerlere ulaşabileceğini sonrasında bu değerleri geliştirebilirse eğer insanların üzerinde bir insan olabilme becerisine ulaşabileceğini söylüyor. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş o dünya vatandaşı denilen şeyin bir hak etme gerekliliğine sahip olduğunu göreceğiz. Yani Diyoje'nin dediği gibi artık fakir olmak yetmeyecek dünya vatandaşı olmaya. Biraz da paranız olması gerek. Efendim süreçleri birbirine bağlayarak anlatıyoruz. Çünkü bugüne gelene kadar ki bu dönüşüm süreci kantın durağına da uğramadan etmiyor. Kant yine konuya devletler bazında bakıyor elbette. Çünkü devlet nizamnamesi üzerinden konuşulunca özellikle bu tarihlerde önemli ve kıymetli addediliyorsunuz. Kant bir sözüyle bunu şöyle ifade ediyor. Devletler daimi barış adına gönüllü bir birlik meydana getirmeli. Peki, dünya vatandaşlarında atılan bu yeni adımda yükselen binalar karşısında... ...kendi elinde üretmiş olduğu ürünü satarak hayatta kalma çabası güdenler için neyi mi söylüyorlar? Onlar kamusal bir hukuk düzeninin varlığından bahsederken... ...bu yükselen binalar karşısında elinde ürünleri emperyalist güçlerin coğrafi keşifler sonrasında meydana getirdiği... ...kölelik ve ezilme, ezme, fakirleştirme, köleleştirmelerine karşı... Garip bir ifade kullanmaya başlıyorlar. Gelin diyorlar hepimiz dünya barışındayız. Hepimiz bu dünya barışında bu barışı sağlayabilmek için önce dünya vatandaşı olduğumuzu bir kabul edelim. E doğal olarak soruyorlar bu kalkınma ve refah sorunu ne olacak diye. Sorun diyor değil diyor Kant. Kalkınmak için temel mesele özgürlükler sorunu, refah için gerekli olan şey ise adalet ve eşitliktir. Her ne hikmese, bu özgürlük konusundaki kalkınma genellikle batı dünyasında yaradığı gibi refah konusunda temel olarak alınan argüman adalet ve eşitlik konusu gündem edildiğinde batı dünyası için en önde geliyor. Yani Afrika'da geçerli olmayan adalet, eşitlik ve özgürlük batı dünyasının mottosu olurken bu mottonun altında biz bunu yazarken fakirleri de düşündük demiş oluyorlar. İşin esası işte şu. Kalkınma özgürlük sonucunu değil, herkesi ezebilecek özgürlüğü yaşayabilmek isteyen insanlar için gerekli olan para aracını elde etmelerine vesile olduğu gibi refah dediğiniz daha hızlı büyümek değil, daha mutlu bir hayat yaşamayaksa bunun için gerekli olan adalet ve eşitliği hiç şüphesiz batı felsefesinin ortada koymuş olduğu değerlerle batı dünyasından beklemek ne yazık ki mümkün değil. Bu batılıların kötü olmak için mücadele ettiğinden kaynaklanmıyor. Bu batı felsefesinin salt akla inanmasından kaynaklanıyor. Madem ki salt aklın pençesine düşüverdik artık horozun ibibiyinin yavaş yavaş ötme vakti gelmiş demektir. İşte bugün kozmopolitizmi ele almak istediğimizde dünya yurttaşlığının felsefesi alt başıyla kozmopolitizm kitabının yazarı olan Kwame'den bahsedeceğiz. Anthony diye devam edersek daha rahat söyleyebileceğiz. Çünkü Afrika kökenli ve Afrika'da doğup büyümüş bir ailenin üyesi olarak dünyaya gelen Anthony sonrasında Postmodern Sokrates olarak ilan ediyor. Sadece bununla sınırlı kalmıyor. Dünyaya ortak bir barış ve dünya insanlığının yurttaşlık ilkelerine göre yaşayabileceği iddiasını bu felsefesinin son noktası olarak ibaret etmeye çalışan isim sonrasında Barack Obama'nın elinden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Beşeri Bilimler madalyasını alıyor. Peki bu madalyasını almasındaki temel argümanın neydi Apia'nın? Bundan bahsedeceğiz bugün. Ama orayı geçmeden kısa bir, birkaç cümleyle ele alalım. Ulus devletlerin fakirler için yetersiz olduğunu söylüyor Antonio Apia. Yani bir devletin ulus halinde olması artık yetmiyor. O fakirlere ulaşamıyoruz diyor. Peki bunun için ne yapmalıyız dediklerindeyse cevaben liberalizmi söylüyor ki bu zaten bugüne kadar uygulandı. Değerlerden dem tutuyor ki kitabın içerisinde bunu gireceğiz ama bu değerler ne yazık ki batı dünyasının doğduğu olan ya da fakir memleketlerde olanlar karşısında bunlar da insancıklardır işte yaşasınlar bir yerlerde demek adını alıyor. Ahlaki hayat ve teori ve pratik arasındaki denge kurma gereklerinden bahsederken bu ahlak anlayışının yine dinden gelme gerekliliği yok sayılıyor. Postmodern Sokrates olan bu zatın 2009 Forbes tarafından dünyadaki en güçlü yedi düşünürden biri olduğunu da söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bugün ele alacağımız isim öyle diğer herhangi bir isimlerden sayılamaz. Özel bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla geçmişi Sinoplu Diyojen'e kadar dayanan ama bugün o söylemi geliştirilmiş haliyle karşımızda duran bir kozmopolitizm. Hani bugünün gençlerinin tabiriyle do doğduğum yer değil, doyduğum yer benim toprağımdır diyen anlayışın kökenlerine gidiyoruz ne yazık ki. O zaman kitabın iç sayfalarına doğru hareket etme zamanı gelmiştir diyoruz. Efendim şöyle diyor yazarımız. Hangi başlık altında mı devam edeceğiz? Küreselleşme değil. Bu terim bir zamanlar bir pazarlama stratejisine işaret ediyordu. Sonra makroekonomik bir tezi ifade etti. Şimdi de her şeyi ve hiçbir şeyi kapsıyor. Yani ehemmiyeti kalmıyor bu kelime kirlendi diyor. Bunun üzerine çok kültürlülük de değil, bu da sıklıkla iyileştirmeye niyet ettiği hastalığı belirleyen başka bir sıklıkla şekil değiştirici. Biraz çelişik duygularla kozmopolitizm üzerinde karar kıldım diyor. Onun anlamı da eşit derecede tartışmalı. Kozmopoliti övmek taşralı varsayılan karşısında hoş olmayan bir üstünlük duruşunu ifade edebilir. Evet, aynen bunu ifade ediyor zaten kitabın bütünü ve ne yazık ki bu bütünlüğü ortadan kaldırmak için verilecek her mücadele ve satır bizlere yeniden ve başa dönüp sadece fakirlere bir ekmek daha götürebilmek, doyabilecekleri kadar bir imkan sunabilmek adını taşıyor. Bir diğer taraftan bu imkan bizlere çok kültürlülük ilkesinin ortak bir ahlak, ve yasa çerçevesinde yeniden şekillenmesiyle dünya vatandaşlığının kapısını aralayacak terminolojiyi ifade ediyor. Peki bu terminolojiyi nasıl ifade ediyor bize yazar ona bakalım. Kozmopolitizm anlayışında İç içe geçmiş iki ilmek görülmektedir diyor. Biri, ötekilere karşı yükümlülüklerimiz olduğunu düşüncesidir. Hısımlık, akrabalık ve benzeri ilişkilerle bağlı olduğumuz kişilerin, hatta paylaşılan bir yurttaşlığın getirdiği daha resmi bağların ötesine uzanan yükümlülükler. Diğeri ise, sadece insan hayatının değerini değil, tek tek insanların hayatlarının değerini ciddiye almaktır. Bu da, ...o insanların onlara değer katan adet ve inançlarına ilgi göstermek demektir. Peki bu güzel sözü güncel hayatımızdaki karşılığı ne? İnsanlar kendi adetlerini yaşayabildikleri bir ev satın alabilmek için... ...banka kapılarının kırmızı hallarının üzerinden yürürken... ...kendilerini özel zannedip eşitçe sırada beklemelerin ardından... ...almış oldukları krediyi ödeyebilmek uğrunda... Neredeyse hayvani bir çalışmaya mecbur edilmeleri mi? Ve bu mecburiyetine nihayetinde ortak bir yapı çerçevesinde ortak kredi kullanabilme imkanı mı diyeceğiz? Uzun zamandır söylenen bir söz var bütün dünyada. Müziğin iyisi kötüsü olmaz diye. Peki bu iyinin ve kötümün ayrımında? Bu yükümlülüklerin meydana getirilmiş olduğu hakikat penceresinde ne diyor yazar bize ona bakalım. Kısacası diyor yazarın daha da az acem bir sufiye ve daha çok Nietzsche'nin Zarathustrasına tam da uygun düştüğü gibi belki doğuştan zerdüşt bir gezitle benzediği söylenebilir. Bu sözü ne için mi? Şu şiirden alıntı için söylüyor. İyi yoktur kötü yoktur bunlar fani arzunun hevesleri olmalı diyor. İyinin ve kötünün kişiselleştirilmesine önem arz eden bu yazarın sözü şöyle devam eder. Bu özellik, kitabın ön sözünde kozmopolitizmin ikinci ilmeği dediğim şeyin bir yansımasıdır, diyor. İnsanların farklı olduğunun ve birbirimizin farklılıklarından çok şey öğrenebileceğimizin kabul edilmesi. Peki bu kabulümüzde ortaya konulan iyiler ve kötüler hayatımızın içerisinde inançlarımızdan kanaklanmaz mı? Bu inancın kaynağına ise şöyle bir çözümleme getirmeye çalışıyor yazar. Burton'ın İngiliz çağdaşları bazen onun İslam'a içinde yetiştiği Hristiyanlıktan daha fazla saygı gösterdiğini düşünürlerdi. Her ne kadar karısı onun Katolikliğe geçtiğine inandıysa da bence Walkins'in Isabel Lady Burton'ın aşk Adlı kitabında yazdığı gibi onun, Müslümanlar arasında bir Müslüman, Mormonlar arasında bir Mormon, Safaviler arasında bir Sufi ve Katolikler arasında bir Katolik olduğunu söylemek daha doğru olacaktır." diyordu. Peki bu doğruluk gerçek bir doğruluk mu? Bu noktada inançlar konusunda eğilmek gerektiğini anlıyor yazar. Öyle olsa gerek şu ifadeyi kullanıyor. İnançlar dünyaya ilişkin olduğu için ve dünyada tek olduğu için inançlar doğru da olabilir, yanlış da. Ve bizler diğer insanların inançlarını mantıksız oldukları için de eleştirebiliriz, sadece yanlış oldukları için de. Peki doğruları ve yanlışları nasıl kıyas etmemiz gerektiğini sorduğumuzda ise bize şöyle bir cevap veriyor yazar: Şarta bağlı arzular, bu şekilde altlarında yatan inançları eleştirmek yoluyla mantıksal olarak da eleştirilebilirler. Yani günün birinde dünya vatandaşlığı herkes tarafından kabul edilirse eğer, dinlerin eleştirilebilir olduğuna dair değer çerçevesinde eleştirim makamları oluşturabilir, bu makamlarla da dinleri eleştirebiliriz. Halbuki dinler madem ki imani bir konudur, bu kadar dünyevi bir mesele üzerinden hareketle bir Dünya tahtası üzerinde bir tartıya tutabilmek, hangi din müntesibinin kabulüyle mümkün olacak? Bu durumda, din müntesiplerinin inanmış olduğu dinler üzerinde de büyük bir değişim isteği ve talebi gözümüze veriyor. Peki, bu istek nasıl olabilecek? Hem yeryüzünde birileri deniz kenarında güneşleniyor, hem de bir yağmur yağıyor, şimşekler çakıyor, sanki bir fotoğrafın önüne koydurarak yağmurun yağmadığını mı hissettirmeye çalışacağız, yoksa geçen ders yaptığımız gibi relativistik bir bakış açısıyla mı eğileceğiz konuya? Yazar bu manayı şöyle tamamlıyor. Eğer etik ve ahlak konusunda görecelilik doğruysa o zaman çoğu tartışmanın sonunda her birimiz durduğumuz yere göre ben haklıyım durduğumuz yere göre siz demek durumunda olurduk. Ve artık başka bir şey kalmazdı. Farklı bakış açılarımızdan kesin olarak farklı dünyalarda yaşıyor olurduk. Ve paylaşılan bir dünya olmazsa tartışılacak ne olabilir ki diyor. Dolayısıyla paylaşılmış bir dünyada artık dinlerin tartışmadan çok daha uzak Röletivistik bir anlayışla sana göre ve bana göre mihengiyle yeterli seviyeye indirgeneceğini iddia ediyor yazar. Devamı ise şöyle. Aynı fikirde olmadığımızda, bunun nedeni her zaman ikimizden birinin hangi değerin tartışılmakta olduğunu anlamaması değildir. Nedeni, değer terimlerini yeni durumlara uygulamamanın muhakeme ve sağduyu gerektirmesidir derken cümlelerin arasında yatan ana unsursa şu. Sizler size indirilmiş olan kitabı gerçekten akıl süzgeçinden geçirdiniz mi? Halbuki iman bu noktada akıl süzgeçini bunu yaşayabilmek uğrunda harcar sorgulayabilmek anlamında değil ama yazarımız ucundan ucundan bunun ihtiyacından bahsederek budalanın altını başlığında 80. sayfasında kitabının bu değeri biraz daha netleştirme çabasına girişip şöyle diyor dünya dinleri parlamentosu liderlerinin küresel ahlakın dayandığı temel ilke olarak Üzerinde anlaştıkları altın kuralı bir düşünün diyor. Demek ki böyle bir parlamento isteği ve talebi var ve bu parlamento şu kararı vermeni diyor. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Ya da olumlu bir deyişle kendine yapılmasını istediğini başkalarına yap. Peki bu söylem nereden mi çıkıyor? Elbette ki İslam düşüncesi ve İslam hayatından, Resul-i Kibre vesselamın yaşam biçiminden. Peki bu manadan bakınca acaba yazar İslam'ın bu ortak değerin merkezi olabileceğini mi iddia ediyor? Gelin ona bakalım. Anlam dünyasını oluşturan İslam dininin değerlerinde var olan görebilmek ve basiret sahibi olabilmekten uzaklaşmış batının... İşine geldiği zaman televizyon seyrederken bir hırsızı görmezden geliyor oluşunu bir kenarda tutarsak eğer iyi uğruna mücadele konusunda yazarımız bize beklentimizi karşılayamayacak bir başka cevap sunuyor. Nedenleri üzerinde anlaşmadan ahenk içinde yaşayabiliriz de demiştim. Yani diyor, öyle sünnetullah ve Kur'an-ı ya da İslam dininin ortak değeri ve o değerin bütün dünyayı kuşatılıcılığından bahsedemem. Ama bir ahen kurabiliriz. Değerler üzerinde anlatsak da kendimizi bir çatışma içinde bulabiliriz. Dolayısıyla İslam'ın getirdiği değerler nedir onlar? Fıkhi konular. Sakın onları ortaya koymaya kalkmayın. Çarpışan tarafların anlaşamama sebebi, Nadiren iyi konusundaki anlayışlarının çatışıyor olmasıdır. Peki iyi olan bir şey çatışmanın vesilesi olabilir mi? Asla ve katiyetle birisi mutlak surette yanlıştır. Ama dünya vatandaşı yanlışı değil, her zaman kârı olan oda düşünüyor. Konunun başında ifade ettiğimiz tarihsel kökenleri gereği. Yazının devamında 98. sayfadaki bu ibareler, bu sözümüzü doğrular nitelikte. Bu çatışmaları böyle yoğun kılan neden bir tarafın özellikle savunduğu bir değere karşı tarafın özellikle savunduğu bir başka değerle karşı çıkması değil. Bunların aynı değerlerin anlamı üzerine kavgalar olmasıdır diyor. Yani ne gerek var? Bize tutup da İslamiyet'in bu değerleri ortaya koyduğunu söylemeyin. Diğer dinler de aslında aynı şeyleri söylüyorlar. Bir araya gelip. Aynı Parlamento çatısı altında dünya vatandaşlığı için ortak bir din ve ahlak anlayışını neden kurmayalım ki? Kozmopolitler diyor 118. sayfada, insan çeşitliliğinin önemli olduğunu, çünkü insanların da hayatlarını başkalarıyla partnerlik içinde şekillendirmek için ihtiyaç duydukları tercihlere sahip olma hakları olduğunu düşünürler. Ancak İslam dini açısından ve hakiki bir düşünce açısından baktığımızda ihtiyaçlarımızı sadece bu dünya ile çerçeveliyor olsaydık yazarımız haklı olabilirdi. Ancak dünyadan sonraki ahiret konusunu yazarımız göz arda ettiği için bu ahengin sadece dünyada sağlanılması gerektiğini iddiaya ve bu iddianın gerçekliğine inanmaya ve inandırmaya çalışıyor. Öyleyse bu inandırma çabasında bir insani durum var ama bu insani durumun önüne sürülen her türlü yiyecek onu yine bir iskelet gibi çizmemize ama sonunda ölümü getirecek bir simge ile karşılanmamıza vesile olmuyor mu? Bu konuda hayali ilişkiler diye bir bölüm açmış olan yazarımız şöyle diyor kitabının 147. sayfasında. Bizim anladığımız anlamda kozmopolitizm insanlığın içindeki insani olanla başlar. Peki bu insanın insan olabilmesi, insanın kemalata ulaşabilmesi için gereklilik nedir diye sual ettiğimizde garip bir şekilde 9. bölümü kozmopolitizminin karşıtlarına ayırmış olan yazarımız sınır tanımayan müminler bölümüyle koskoca felsefesinin merkezine Yine Müslümanları koyuyor çünkü hep söylediğimiz bir şey var. Batı felsefesinin İslam düşüncesinden başka tartışabilecek ya da konuşabilecek kimsesi kalmamış. Aslında diyor yazar 149. sayfada. Tüm yerel bağlılıklara... Geleneksel sadakatlere hatta aileye bile direnirler, karşı koyarlar. Zira bunlar tek önemli şey olan aydınlanmış erkek ve kadınların dünya çapında bir topluluğunu oluşturma hedefinin önünde bir engeldir. Aynı zamanda geleneksel dini otoriteleri reddetmelerinin bir nedeni de budur. Ama din karşıtı olduklarından değil tam tersine onların inancı basit, açık ve dolaysızdır. Şimdi devam şöyle gelecek. Ümmetin bu yeni küreselcileri kendilerinin İslam'ın temellerine geri döndüğüne inanmaktadır. Bugün dünyada İslam olarak kabul edilen çoğu şeyin 100 yıl İslam diye kabul edile gelmiş çoğu şeyin sahte olduğunu düşünmektedirler. Fransız bilimci Oliver Roy'un Küreselleşmiş İslam'da yazdığı gibi. Elbette tanımı gereği İslam evrenseldir. Fakat Peygamber'in ve Selafi'nin zamanından sonra hep belirli kültürlere yerleşik ola gelmiştir. Yani mealci zihniyetin zannettiğiniz gibi sadece Türkiye ile sınırlı olmayıp Türkiye sınırlarına yabancı bir elden kozmopolitizmi anlayışının içinden bire fışkırabildiğini görüyorsunuz. Ve bu söylem şununla mühürleniyor. Bizim hoşgörü anlayışımız dünyayı farklı görenlerle saygı temelinde etkileşim içinde olmaktır. Biz kozmopolitler hiç anlaşamadıklarımızdan bile bir şeyler öğrenebileceğimizi düşünürüz. İnsanların kendi yaşamlarını yaşama hakları olduğuna inanırız. İslam en büyük insani hakkı, en büyük yaşama hakkını tanımış bir din olarak bu hakkı yaratıcının verdiğine, insanın bu hakkı insandan alamayacağına inanmıştır. Bu yüzden kozmopolitlerin insana yaşama hakkı veriyor olması, dünya vatandaşlığının, dünya tanrısallık sürecinin önemli bir hegemonyası olarak karşımızda durduğu artık netleşmiş oluyor. Madem ki geldik bu kozmopolitlerin insanlara verdiği ehemmiyete, bakalım yazarımız 175. sayfada bu ehemmiyet için ne söyleyecek bizlere. Her insanın önemli olduğuna inanan bir kozmopolit sanırım bununla tatmin olmayacaktır. O halde temel insan hakları anlayışımızda gittikçe daha gelişkin ifadelerle yer alan çekirdek ahlak fikirleriyle başlayalım diyor. İnsanların makul bir yaşam sürmeleri için karşılanması gereken gereksinimleri vardır. Sağlık, beslenme, barınma ve eğitim. Her ne hikmetse bütün bu söyledikleri sonuçta bir kasiyere, bir alışveriş sepetine ve doğal bir indirim sürecine giriyor. Ancak hiçbir zaman hayatımızda bir indirim ya da bir bonusla karşılaşmıyoruz. Sonda vereceğimize inandığımız bir hesabın oluşu, ...bütün bu felsefik düşüncenin içerisinde insanı değerleştirme çabasının sonucu olarak nefse i emmarenin bedbaht yükselişi olarak karşımıza çıkmakta. İşte bu yüzden biz kozmopolitik bir yaşam biçiminde dünya vatandaşı değil, dünya yolcusu olduğumuza inanırız. Bu noktada kozmopolitlerden o kadar o kadar ilerdeyizdir ki İslam düşüncesi olarak... Yolda kalmış herkese yardım etmektir esasımız ve dünya bir yolculuktur. Bu yolculukta fakire, fukaraya yardımda din veya dinsizlik hiç fark etmez. Ancak yazar bu konudaki inceliğini 186. sayfada şöyle beyan eder. Ama yarısı bile doğru olsa en zengin ülkeler hep birlikte Amerika'nın her yıl savunma için harcadığının üçte birinden daha azını harcayarak bu en fakir insanların heba olan yaşamlarını kurtarabilirler diyor. Peki savunma bütçelerini kısmak yerine savunma bütçelerine sebep olan İslam dünyasını ortadan kaldırma düşüncesinden vazgeçiyor olsak. Bu çok daha kolay olmaz mı? Kozmopolitizmin bize getirdikleri karşısında İslam'ın bütün dünyayı bir yere taşıma çabası hakikatiyle karşılaştırılamaz bir farklılık. Bu farklılığa rağmen hala aynı düşüncede olanlar varsa Tevhid Ocağı'ndan ayrılmayın demek isteriz efendim. Bu haftalıkta bu kadar. Hafta yeniden beraber olacağız. Allah nasip ederse ve dualarınızla kalın sağlıcak.